Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar, Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, geçtiğimiz ay itibariyle bu yılın son tutulma döngüsünü başlattık. 25 Ekim tarihinde Akrep burcunda bir güneş tutulması yaşadık. Özellikle geçtiğimiz yıl boyunca parasal konular, alma verme dengesi, e, borçlar, ödemeler, başkalarının paraları veya başkalarının sorumlulukları gibi temalar üzerinden gündemler yaşadınız. Akrep tutulması ile beraber de artık mali anlamda yeni bir kaynak, belki yeni bir iş veya kendi değerinizi keşfedeceğiniz imkan ve olanakları yavaş yavaş hayatınıza çekmeye başladınız. Ay sonunda da İkizler Burcu'nda Mars Retro Hareket'e başladı biliyorsunuz ki. Burada da özellikle e, inançlarınız, değer yargılarınız, veya yeni insanlar, yeni çevreler, hukuksal ve yargısal konular, hak ve adalet arayışınızla alakalı bir sorgulama sürecine girdiniz önümüzdeki iki ay boyunca. Şimdi ise Kasım ayında çok daha etkili bir tutulmamız var. Biraz daha sert açılara sahip bir tutulma açıkçası ve önemli gökyüzü etkileşimleri mevcut. Kasım ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir, videoyu şimdiden beğenebilir, yorumlarınızı paylaşırsanız böylece alma verme dengesini sağlamış oluruz. Yine aşağıdaki teşekkürler kısmından desteklerini göstermek isteyen arkadaşlar bu butonu kullanabilirler. Dedikten sonra hemen Kasım ayı gündemine geçmek istiyorum. Evet aslında akrep tutulması ile beraber başlayan Kasım ayı Akabinde boğa tutulması ile beraber devam ediyor. 8 Kasım tarihinde boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulmamız var. Özür diliyorum. Bu ay tutulmasının hemen öncesinde aslında yavaş yavaş tutulmaya bizleri hazırlayan etkileşimler söz konusu. 6 Kasım'da venüs-uranüs karşıtlığı var. 7 Kasım'da venüs-satürn karesi var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 Aynı zamanda satürn de işin içine giriyor ve yıl boyunca yaşamış olduğumuz satürn uranüs karesini tekrar tetikleyen bir tutulma. Aslında şöyle bakarsak geçtiğimiz bir buçuk yılın gündemini tekrar tetikleyen bir tutulmadan bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki doğum haritalarınızdaki dereceler önemlidir. Her derece aynı oranda etki almayacaktır ama burada sizin haritanızda ikinci ev ve sekizinci ev hattı oldukça gergin ve aynı zamanda. Baktığımız zaman 5. evden de bir gerilim var. Demek ki daha çok gündeminiz bu tutumlarla beraber parasal konular sevgili Terazi Burcu. Kaynaklarınız, kazançlarınız, ödemeleriniz, eşinizin maddi durumu, risk aldığınız alanlar, borçlarınız, insanların sizi ne kadar desteklediği ortaklaşa girişimler, Yeni iş imkanları, daha çok kazanmak adına atacağınız adımlar gibi temalar ön planda. Burada özellikle Uranüsyen etkilerin hakim olduğunu görüyoruz. Yani bu tutulmaya Uranüs eşlik ediyor arkadaşlar. Bu şunu gösterebilir. İkinci evinizde Venüs var, Merkür var, Güneş var. Belki yeni bir mali kaynak elde ediyorsunuz. Yeni maddi olanaklarınız var ama hesaba katmadığınız borçlar, ödemeler zorlayıcı durumlarda yaşanabilir. Yani burada şunu kestirebilmeniz gerekiyor. Evet yeni ve güzel bir şeyler yaşıyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ama e, gerçekten hak ettiğim bu mu? Veya e, borçlarımı bu parayla ödeyebilecek miyim? Veya kendimi burada değerli hissediyor muyum? Yeterli hissediyor muyum? E, aynı zamanda belki hayatta eğlenmeye... Kendinize vakit ayırmaya çok fazla fırsatınız olmuyor. Yani bu şekilde yaşamımı nasıl sürdürebilirim? Yani bu kadar çalışarak, bu kadar kazanarak ama hiçbir şekilde harcamayarak, hiçbir şekilde sevdiklerimle vakit geçirmeyerek nasıl ilerleyebilirim gibi bir sorgulama sürecine girebilirsiniz açıkçası. Konu mali durumlarda ise ufak çaplı bir kriz çıkabilir hayatınızda. Bu belki bir sağlık sorunu olabilir. E belki birçoğunuz için aniden gelen ekstra bir kazanç da olabilir ama mali durumlarınızı tetikleyen, kendi kazançlarınızı tetikleyen bir konu gündeme gelebilir. Mevzu bir aşksa, aşkta sorumluluk duygusunun ön plana çıkması ve bunun üzerinizde yaratacağı baskı da yine bu ile beraber kendisini gösterebilir. Yine eşin kaynakları, ortağın kaynaklarıyla alakalı da biraz zorlanabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. Yani insanlar bana ne kadar destek oluyor? Eşim bana ne kadar destek oluyor? Ben insanlara ne kadar destek oluyorum? Ben değerli miyim, değersiz miyim? Bu algı üzerinden gidiyor esasında sistem bakıldığı zaman. Tutulma döngüsü bu şekilde ilerleyecek. Tutulma sonrasında gökyüzünde aslında bu sert enerjileri şifalandıran gökyüzü etkileşimleri mevcut. 10 Kasım'da enerjiler biraz hafiflemeye başlıyor ve gerçekten çok şanslı bir haftaya giriş yapacağız 10 Kasım itibariyle. Venüs Neptün üçgeniyle süreci başlatıyoruz. Akabinde 12 Kasım tarihinde Merkür Neptün üçgeni, Venüs Plüto altmışlığı, Merkür Plüto altmışlığı, Güneş Neptün üçgeni ve Venüs Jüpiter üçgeni. Burada aslında neyi anlatmaya çalışıyorum? Akrep burcu teması. Özellikle sizin haritanızdaki ikinci ev temaları. Yani ben değerli miyim? Ben yeterince kazanıyor muyum? Benim mali durumumla alakalı sıkıntı nasıl çözülecek? Veya benim değersizlik hissiyatımla alakalı... Sıkıntı nasıl çözülecek gibi kaygılarınız varsa işte bunları şifalandıracak çok şanslı etkileşimler var bu hafta itibariyle ve tutulmanın o gergin hattını da yumuşatıyor yani aynı derecelerde güzel ve pozitif başlangıçlar noktasında destekleneceksiniz. Burada özellikle 6. ev kapsamını değerlendirecek olursak yeni bir işe girmek size daha iyi hissettirecek daha çok kazandıracak yeni bir işe girmek gibi temalar var. Yeni bir düzen kurabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Yine ailenizle alakalı çok pozitif etkileşimler olabilir. Ev almayı düşünen, taşınmayı düşünen, evine bir eşya almayı düşünen teraziler varsa burada yine güçlü destekler var. Bir şekilde artık köklendiğinizi, yeterince iyi olduğunuzu, aslında mali anlamda da, veya özdeğer anlamında da kendinize güvendiğiniz zaman sistemin çarklarının nasıl döndüğünü fark ettiğiniz bir hafta olacak. 10 Kasım sonrası gerçekten oldukça şanslı. Mutlaka değerlendirilmesi gereken bir hafta. Bilhassa akrep vurgusu yani ikinci vurgusu kendini gösteriyor. Demek ki mali anlamda da şansınızı yakalayabilirsiniz. 16 Kasım'da Venüs yay burcuna geçiyor ve 17 Kasım'da da Merkür yay burcuna geçiyor. Demek ki artık yavaş yavaş yay burcu temaları da aktif hale geliyor. Burada 3. ev alanında güzel haberler alabileceğiniz, belki daha çok seyahatlere çıkabileceğiniz, yakın çevrenizde diyaloglarınızın artacağı, Güzel teklifler, anlaşmalar, sözleşmeleri ile karşılaşacağınız bir süreç aktif olacak. Burada özellikle araç alımı satımı gibi temalar da ön plana çıkabilir. Birçok terazi burcu böyle bir gündemi varsa bu zamanı değerlendirebilir. Aynı zamanda yeni kararlar almak, yeni hedefler belirlemek, yeni bir sisteme geçmek adına da ilk adımlar atacağınız süreçler var. 19 Kasım tarihine geldiğimizde oldukça önemli bir etkileşim var. Mars Neptün karesi. Tabi bu defa Mars retro pozisyonda. Aslında biz uzun zamandır bu kare görünümün etkisi altındayız ama şimdi bir de retro Mars'la deneyimleyeceğiz. Burada hangi hatta ilerliyordu Mars? İkizler Burcu'nda sizin haritanızın 9. evinde dedik. Neptün de evinizde özellikle sağlık açısından ekstra hassas olmanız gereken bir süreç sevgili terazi burçları vücudunuz belli sinyaller veriyorsa lütfen bunları görmezden gelmeyin bağımlılıklarınız alışkanlıklarınız size zarar veren rutinleriniz varsa bunlar ön plana çıkacaktır ve özellikle bu rutinleri kırmak adına başka bir şeye bağlanma ihtiyacınız olabilir belki de yeni bir düzen kurmak istiyorum. Farklı bir şey denemeliyim veya işte işimi değiştirmek istiyorum, acaba farklı bir şehire mi gitsem, farklı bir alanda mı denesem gibi teklifleri değerlendirme sürecine girebilirsiniz. Ama burada karşınıza çıkan, bu kadar risk barındıran faktörlerde Neptün'ün algılarınızı karıştırabileceği veya kanma kandırılma gibi enerjilerin aktif olabileceğini göz önünde bulundurun. Yani evet düzeninizi değiştireceksiniz ama... Bakalım yeni gideceğiniz düzen bu kadar e, güven veriyor mu? Veya e, yeni bir alışkanlığa başlıyorsunuz ama gerçekten bu sürdürülebilir mi? Yani burada hayal dünyasında yaşayıp yaşamadığınız, olaylara ne kadar e, gerçekçi bir gözden bakıp bakmadığınız önemli olacak gibi gözüküyor. 22 Kasım'da güneş değer burcuna geçiyor. Demek ki gündeminiz biraz daha yeni teklifler, yeni kararlar... Yakın çevreniz, belki kardeşleriniz, arkadaşlarınız, dostlarınız onların gündemleri üzerine yoğunlaşmaya başlayacak. Ve 24 Kasım tarihinde yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay var. Bu yeni ay ile beraber taze kararlar alıyorsunuz sevgili terazi burçları. Yani artık bir takım konularda netliğe kavuşuyorsunuz. Belki bir iş teklifi var bunu değerlendiriyorsunuz. Belki kardeşlerinizden bir haber geliyor veya size bir haber geliyor, bir teklif geliyor. Bunların üzerine adımlar atıyorsunuz. Yine e, bir derecede meydana geldiği için önemli bir başlangıç yani önemli bir adım başlangıç için atılacak bir adımdan bahsediyoruz. Yani üçüncü ev biraz daha bizim e, hareketli enerjilerimizi sembolize eder. Yani bir karar alırız ve hemen onu uygulamaya başlarız. Bununla alakalı temalar ön planda olacaktır. 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter retrosu bitiyor. 28 derece balık burcunda Jüpiter tekrar düz seyrine başlayacak. Bu konuya dair bir video paylaşmıştım aslında. Geçtiğimiz bahar aylarına vurgu yapan bir süreci aktarmaya çalışmıştım. Burada da sağlığınızla alakalı veya çalışma arkadaşlarınız, iş koşullarınız, rutinlerinizle alakalı o tarihlerde kaçırdığınız fırsatlar varsa dönüp tekrar bir bakmak, üzerine belki ufak oynamalar yapmak önemli olacaktır. Jüpiter Burcuna geçmeden önce. Ayın sonuna doğru geldiğimizde ise 28 Kasım tarihinde. Mars Satürn üçgeni ile beraber özellikle e, aşk hayatınız veya yaratıcı projeleriniz e, veya e, burada sanki sizi heyecanlandıran ama aynı zamanda bu yola giriyorsak e, emek de vermemiz gerekiyor diye düşündürecek etkileşimler var. Yani e, belki bir aşk ilişkisi var ama uzak mesafe ilişkisi veya farklı kültürlerdensiniz, farklı yapılardan geliyorsunuz. Bunun için çaba göstermeli miyim, göstermemeli miyim? Bir projeniz var ama yeni bir mecrada duyuracaksınız. E, belli bir efor ortaya koymanız gerekiyor. Bunun için gerçekten sabırla çalışabilir miyim gibi. Artık bu karar her neyse bunun üzerine e, o eforu sarf edip sarf etmeyeceğinizi ve bunun düzenli bir efora e, dönüşerek aslında e, gerçekleşebileceğini fark ediyorsunuz. Yani Satürn artık ben bunun sözünü verdim. Bunun için e, yeterince çalışacağım ve uzun vadeye yayacağım demektir. Ama burada cesaret gösterilmesi gereken ve atılması gereken adımlar var. Kez daha 30 Kasım tarihinde de Merkür ve Satürn arasında bu etkileşim var. Yani bu kararı artık veriyorsunuz. Ve bu teklif, bu karar bu her neyse bunun için de çalışmaya, çabalamaya e, hazırsınız. Bunun sözünü veriyorsunuz sanki karşı tarafa, muhatabınıza veya kendinize. Evet, Kasım ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. E, Aşağıdaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.